Hoş geldiniz sevgili monitörlerim. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Bugün size çok güzel bir haberle geldim. Ondan önce, şimdi bizim kanalı biraz incelediğiniz zaman öğrenci için en faydalı içeriklerin sadece bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serisi ve sadece dinleyerek İspanyolca serisindeki videolar olduğunu görürsünüz. Öğrencinin böyle bir aydınlanma, ben söylemiyorum bu arada yorumlar söylüyor. Öğrencinin aydınlanma yaşayabildiği, gerçekten verim alarak çalışabildiği videolar bunlar. Ama bu videolar İspanyolca öğreniminde yeterli videolar değiller ne yazık ki. Yani konunun özünü algılayabilse de öğrenci üzerine bir pratik yapması gerekiyor haliyle. Ya da daha yoğun bir çalışma sağlaması gerekiyor. Bu sebeple de Renklendirme tekniği ile İspanyolca şeklinde konuşmaya giriş kitabı yazmıştım. Burada öğrencinin bireysel olarak çalışabileceği ve her şeyi mantığıyla anlayabileceği, ezber yapmadan İspanyolca çalışabilmesini sağlaması amacıyla yazmıştım bu kitabı. Bu kitapta çok güzel yorumlar aldım. Ve bütün bu ürettiğim içeriklerden sonra İspanyolcu kursu hazırlamama yönelik talepler giderek arttılar. Sadece dinleyerek İspanyolcu serisinin ilk videosunun üzerinden 2 yıl geçmiş. O günden beri İspanyolcu kursu yapmama yönelik talepler var. Şimdi hepiniz biliyorsunuzdur çok ünlü bir platform zaten. Gelen taleplerin hepsi de seni Platformda ne zaman göreceğiz, işte bu platformda ne zaman içerikler üreteceksin o şeklinde yorumlardı. Ama bu platform gerçekten ne beni tatmin edebilecek bir platform ne de öğrenciyi tatmin edebileceğini düşündüğüm bir platform. Velhasıl kelam geçtiğimiz haftalarda Superpeer benimle iletişime geçti ve benim derslerimin, içeriklerimin kendi platformda olmalarını istediklerine yönelik bir mail aldım. Platformu inceledim. Barış Özcan'ın da orada içerikler ürettiği bir platform kendisi. Şu şekilde güzel buldum. Canlı yayın sistemiyle ilerliyorlar. Yani herhangi bir videoyu açıp İspanyolca öğrenmeye çalışmak gibi değil. Ben orada canlı bir şekilde ders verirken bana sorular sorabileceğiniz bir şekilde ilerlememiz mümkün olacak. Sıfırdan birlikte başlıyoruz. Birlikte düzenli, detaylı, kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Bana sorduğunuz sorularla anlayamadığınız bir şeyin üzerinden geçmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda abone olarak katıldığınız bu canlı derslerin dışında birebir görüşme fırsatımız da oluyor. Yani dersi dinlediğiniz ödevlerinizi yaptığınız aklınıza takılan sorular var. Birebir bir şekilde görüşüp sorularınıza cevap bulabiliyoruz. Yahut çalıştınız, ödevlerinizi yaptınız ama konuşmada eksikliğiniz var. Yine birebir bir şekilde görüşüp konuşma bölümünü de çözebiliyoruz. Bu da gerçekten çok beğendiğim, çok da hoşuma giden bir sistem oldu. Burada düzenleyeceğim ilk canlı yayın tamamen ücretsiz olacak. Hepinizin katılım sağlayabilmesini istiyorum çünkü. İşte kanalda neler yapacağımıza dair detaylar vereceğiz. İçerik çizeceğiz birlikte. Birbirimizi tanımış olacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Ben detaylı bilgileri hem açıklamalar kısmına hem de yorum olarak bırakacağım. Superpeer Monkito şeklinde yazdığınız zaman zaten benim profilime düşüyor olacaksınız. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız şu andan itibaren benim orada düzenleyeceğim etkinliklere dair direkt olarak bildirim alacaksınız. Yani bir şey kaçırmanız mümkün olmayacak böylelikle. Platformda yayınlamak, düzenlemek istediğim çok fazla içerik var aslında ama öncelikle sıfırdan İspanyolca kursumuzla başlayacağız. Çünkü en çok talep edilen kurs bu. Sonra duruma göre farklı şekillerde ilerleyeceğiz. Belki sadece dinleyerek İspanyolcayı daha böyle düzenli bir şekilde, seviyeli bir şekilde ilerletebileceğimiz başka canlı yayınlar düzenlemiş oluruz. Ama bu kursa katılmak istiyorsanız ben bu renklendirme tekniğiyle İspanyolca kitabı üzerinden başlayacağım. Ödevleriniz de zaten burada hazır bir şekilde yani içerisinde bir sürü örnek barındırıyor. Henüz bu kitabı görmeyenleriniz varsa şu tarafı açıklamalı bir şekilde bırakıyorum oradan bakabilirsiniz. Benim gibi içerisinde ödev yapabileceğiniz, pratik yapabileceğiniz aşırı derecede fazla örnek var. Bu kitabın geri dönüşleri de çok güzel oldu. Instagram adresimi de bırakıyorum. Orada kitabın yorumları diye ayrı bir hikayeler bölümü var. İncelemek isterseniz oradan inceleyebilirsiniz. Ben Superpeer platformuna hepinizi bekliyorum. En azından düzenleyeceğim ilk canlı yayına bir tanışma yayını yapacağız. Buna gelmenizi çok isterim. Asıl derslerimize de Ramazan bayramından sonra başlayacağız. Bu canlı yayınlar aynı zamanda kaydediliyor olacaklar. Bu şekilde dilediğinizde dersleri incelemeniz de mümkün olacak. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.